O sitter git amana koyayım. Uçan tosba. Geldi geldi uçan tosba değilmiş o. Lan bu da değil uçan tosba amına. Kafein seni sikerim ha. Amcık. <gülüyor> <gülüyor> Tralledim. Am Oğlum bunu banlayayım. Bak bu yarın bir gün iki, iki tane büyük takımın süper kupa finalinde girer sahaya falan. Delimine. Allah Allah. Ulan maçı izliyorum Samet. Tamam mı? <gülüyor> bak, bak şimdi baş başlamadı. Yorumları falan izliyorum böyle işte arkadan şeyleri gösteriyorlar, oyuncuları gösteriyorlar falan. Böyle bir hoşuma gidiyor tamam mı? Sadı böyle üstten gösteriyor. İşte Beşiktaş'ı, sahili. Ulan şey düşünüyorum. Acaba e, memnun mular mıdır? Or oraya gelen taraftarlar falan, izleyenler. Aa ne güzel diyorlar mıdır? Tam böyle bir şey. Ev sahibi konumuna düştüm. Misafiri böyle memnun etme şeyine durumuna düştüm. Mutluyum falan böyle çok güzel işte... E, kendi yöremizden oyunlar oynandı falan maça başlamadan önce. Güzel bir gösteri oldu. Her şey çok güzel. Maç başladı. Seyirciler süper falan. Abi bir atladı sahaya. Abdü. İşte o zaman Türkiye'm munasır medeniyetler seviyesine geldi abi. O zaman kalkındık abi. Çok önemli Orta bir hareketti. Çok önemli bir hareketti. O gerçekten... Harika bir harekette. O videoyu Munasır abi. Munasır. Komşum ya. O evet. uçan tosba. Alo. Şey beni. Ee, munasır abi. <gülüyor> Sen beni eleştirir misin? Hadi. Aynen eleştireyim. Nasılsın ya abi? Şey, Şaka çok... yapıyorum. Nasılsın? Ha. iyiyim. sağ ol. Yayını çok bölmeden hemen kısaca söyleyeyim. Tabii ki abi. Ee, İsim neydi? Konular, İsim ne? Bir tanıyalım hani... abi seni istiyoruz. O kadar nefret ediyorsan. Ben... Yok ya nefret ediyorum değil. Ama ben, ben bir ismini... yayın senin olsun abi köpeğin olsun o kadar para veriyorsun. <gülüyor> ne olacak <gülüyor> yani? <gülüyor> İsim neydi abi? Sinan. Sinan. Yaş kaçtı? 23. 23 yaşındasın Sinan. Peki abi buyur şimdi mikrofon sende. Ya e, parasal konularda özellikle hesap hani, konularında falan ay, uzun zamandır takip ettiğim için söylüyorum. E, şaka yaptığını biliyorum ama yine de e, nasıl diyeyim hani birazcık sinirim bozuluyor. Yani, hani, Sabd istememe, sabdilenmeme. dilememe. salak yerine konulmuş. Aynen. Yani, kendimiz salak yerine konulmuş. Estağfurullah. Neden abi? Hani, salak tamam biz salak destek yerine. olmak istiyoruz zaten. Destek olduğumuz için Hı -hı. zaten savuluyoruz. O hal evet. konu ama işte. Ee, şakanın dozu birazcık e, geçtiği zaman hani bence hoş olmuyor. Ee, sub isteme şakan mı? Ya yani ben sub istemeyi şaka olarak yapmıyorum bu arada. Ya yani yok o anlamda değil. Yani işte bağış olsun ne bileyim bazı parasal konularda özellikle. Işte... Ee, krepling mevzusu şimdi başlayayım ben. Crapling mevzusunu da bilerek yapıyorum. Biraz daha at orospu çocuğu bilmem ne falan diye. Adamın atmamasını istiyorum aslında. Bilerek sövüyorum. Adam atıyor. Ne yapayım? Şimdi bu bir. Bunu bunu kastediyorsan eğer bir kastın da oysa. Yani o yoktu aslında da. Tamam. İkincisi. Bazı arkadaşlarımız gerçekten... Abi son param. İşte abi işte e, gittim çalıştım. Bu parayla atıyorum bu bağışı vesaire. Olan bağışlara. Genel olarak benim tepkim şu. bunu şakası sıfır şaka. Şu an... Gerçekten yüzü yüz ciddiyim. Ben zaten kazanıyor. Bunu yani benim kazandığımı, iyi bir para kazandığımı en salak adam bile anlar, değil mi? Aynen Gerçek öyle. bir şey yani. Ben de diyorum ki dostum, hani sen zor duruma düşme olunca hani iyi bir duruma gelince atarsın diyorum. Bunu mu kastediyorsun? Bu var mıydı kaslarının içinde? ya bu da vardı işte e, ne bileyim ben de işte para var falan da şeyler de yani çok ben de, abartmıyorum tabii. Dediğim gibi basit bir eleştiri yapmak istedim sadece. Abi gerçekten bunu şey yapan ben değilim ya. Bende para var mevzusunu. Gerçekten olabildiğince e, bu konuda mütevazi olmaya çalışıyorum zaten. Ama e, hem sosyal medyosun hem insanların gözünde sürekli böyle bir şey kafası var ya hani Ferit ulan ne zengin adam bilmem ne bilmem ne. Oradan yani espri yapıyorum, kayınca oradan kayınca meme kayınca. yapıyorum vesaire. Espirinin işte dozu kaçabiliyor. Onu, o yüzden şey yaptım sadece. Doğrudur. Belki de öyledir. Ee, kusura bakma. Benim ama öyle ne demek? Ne demek? Ne demek? salmıştım rahatlığımdan dolayı yani. Öyle, yani. Hiçbir şey ima etmiyorum yani. Yoksa sizi salak yerine koymak falan amacım değil tabii ki yani. Ama orada burada sözlüklerde vesaire çok fazla şey görüyorum. İşte bu para dilenme mevzusu falan. Abi o Allah aşkına sab olun, lütfen bilmem ne mevzularım. ironik olabiliyor bazen. İronik söylüyorum. Yani, yani bir, bir tık attığı için ben bu eleştiriyi yapıyorum. İronik söylüyorum ama bir yandan da sonuçta bu benim kanalım ve bu benim işim. İşimin de bir reklamını, Selaut'unu yapmam lazım. Hani ara ara Twitch Prime, arkadaşlar Twitch Prime'i duydunuz mu? Demek gibi bir şey. Ki bunu... Profesyonel şekilde yayıncılığa bakan her yayıncının yapması gerekiyor. Bunu hepsi de yapıyor. Ninja'sı da yapıyor, Shroud'u da yapıyor, bilmem nesi de yapıyor. Liri'yi de yapıyor. Herkes yapıyor. Bunda bir şey yok yani. Ya zaten <gülüyor> Selahut'tan bahsetmiyordum da. Hani dediğim gibi... Bazı anladım, anladım. Bir yani çok da uzatmaya gerek yok işte. Yoksa yani kimseyi gibi, zorlamıyorum abi tabii ki. Geleyim. Anladım yani. Key, keyif Ya abi isteyen olur, isteyen olmaz yani. Şey yapmıyorum yani. Olur. Şey kafasında değilim. O e, esprileri de azaltmaya çalışalım. Eleştiğini dikkate evet, almaya çalışın. Sağ ol. Eyvallah görüşürüz abi. Bu yayınlar sağolun. Bay bay. Vay be. Vay be böyle olduk ha. Tamam abi hiçbir şey yapmıyorum abi. Bundan sonra sakatsız konuşmayacağım abi. Vay be. Üzüldüm. Samet Bandlısınız oğlum. <gülüyor> yok yok. Tamam yapmıyor. Vay be uçan tozbağa. Uçan tozbağa uzun süredir benim subscriber'ım. İki senedir. Ee, olabilir abi. İriti olmuş.